Bugün 17 Şubat 2023 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak Burcu'ndaki ay güne kararlı ve sabırlı enerjiler veriyor. Kariyer ve ailevi görev ve sorumluluklar ön plana çıkabilir. Olgun yaştaki kişiler ve aile büyükleriyle ilgilenebiliriz. Sabah erken saatlerde ay Şiron'la dik açı yapacak. Maddi ve manevi sıkıntılar... Ruhsal ve bedensel sağlık sorunları tetiklenebilir. Korku ve endişeler hissedebiliriz. Öğle saatlerinde ay, boğa burcundaki Uranüs üçgen görünüm yapacak. İçinde bulunduğumuz koşulları daha sağduyulu değerlendirip, pratik çözümler bulmamız mümkün olabilir. Bazı ani ve sürpriz gelişmelerde heyecan yaratabilir. Bu gelişmeleri kendi yararımıza kullanmamız mümkün. Para ve maddi destekler, temel ihtiyaçlar, kişisel güvence alanlarındaki tıkanıklıklara yaratıcı çözümler bulunabilir. Akşam ve gece saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptün ve Venüs ile uyumlu görünümde olacak. Bu daha yumuşak ve duyarlı enerjiler verebilir ve ilişkilerdeki duygusal paylaşımları, yardımlaşmaları güçlendirebilir. Gece saatleri maneviyat ve tefekkürle geçirilebilir.